Biz metinlerimizi e, bilgisayarda e, diziyoruz, bilgisayarda oluşturuyoruz ve bilgisayarı biz nasıl kullanırız? Bu tamamen dış şartlarla alakalı. Fazla öğrencilerden bize bir işte tez geliyor, makale geliyor. İşte hocam şuna bir bakar mısınız diyor. Arkadaşlarımızdan icat eden oluyor. Bunu doktora düzeyinde bile icadenler oluyor ki yüksek lisansta bunun aslında hal olmuş olması gerekiyor. Metni elime aldığımda Dış şartları o kadar kötü ki yani bu metnin içeriğine girmek için o dışının mükemmel olması gerekiyor evvela. Yani belki size çok basit gelecek ama aşina gözlerin çok rahatsız olduğu bazı şeyler var. Diyelim ki işte nokta, bir nokta koymuş, virgül koymuş, noktalı virgül koymuş ondan sonra boşluk tuşuna basmamış. Çok önemli bir ayrıntı. Yani bu akademik camiada sizin çok eleştiri almanıza sebep olacak. Ufak tefek ayrıntılar ama ciddi e, öneme sahip. Ya da işte... E, Atıf vermiş ama dipnot'tan önce, dipnot işaretinden önce boşluk bırakmış. Öyle basit kurallar ki ama bunu siz eğer bir meziyet gibi kendinize yerleştirirsiniz, dış şartları öncelikle oluşturursanız içeriye sonra bakarız. Yani bunu sofranın sunumuna benzetebilirsiniz. Siz mutfakta yemeğinizi hazırladınız, çok çalıştınız, çok ciddi yemekler sarf ettiniz, her tez yazım süreci hakikaten böyledir. Ama getirdiniz yemeği sofraya ki ne sofra örtüsü sermişsiniz ne kaşıklar çatallar yerlerinde ne tabaklar doğru düzgün konmuş. Yemek yemeye gelen size not vermek isteyen yani jüri dediğimiz ya da makale için hakem dediğimiz kişiler o dağınıklığı görünce başka çareleri kalmıyor. Yani ne yapacak bunlar? Ee, sizin dış görünüşünüz o kadar fena ki bu dış görünüşü bir türlü halledip de içeriye bakamaz hale geliyorlar. Bu yüzden biz Öncelikle bir dış şartlarımızı, enstrümanlarımızı halledeceğiz. Biz bilgisayarda bu tezi yazacaksak bu işi çok güzel bir şekilde yapalım, iyi bir şekilde kullanalım bilgisayarı. Yani en azından Word'ü. Çünkü Word dışında bilgisayarın bir sürü bize faydası tezimizde kullanacağımız eklentileri var Zotero gibi. Onları da kademe kademe halledeceğiz. Ama ilk önce Word'ü e halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sorumuz yoksa şimdi ben ekranımı ilk kez paylaşarak Derse başlayacağım. Var mı başka sorumuz? Tamam. Dersin herhangi bir yerinde beni durdurup soru sorabilirsiniz. Şimdi benim metnimi görebiliyor musunuz? Evet hocam görünüyor. Ben boş bir sayfa açıyorum. Boş sayfayı ben nasıl açtım? Bir metin yazarken boş sayfayı CTRL ve N tuşuyla açarsınız. Bu, bu bilgileri lütfen not alın. Böyle işinize yarayacak. CTRL ve N'ye bastığınızda siz bir metin üzerinde çalışırken hemen diğer e, boş bir sayfayı açarsınız. control N. Bu bilgi olarak böyle size arada ben e, işinizi kolaylaştıracak bilgiler de vereceğim. control N tuşuyla ben yeni bir belge açtım. Şimdi arkadaşlar siz tez yazmak istiyorsunuz. Topanızda artık her şey belirmiş. Birinci bölümünüz belli, ikinci bölümünüz belli, alt başlıklarınız belli veya değil. Hiç önemli değil. Siz ama bir şey yapmak istiyorsunuz. Siz bunu rastgele burada metni inşa ederek yazabilirsiniz. Ama bütün metni bu şekilde yüzlerce sayfayı siz başlık düzeyleriniz oluşmadan, paragraf başlarınızı halletmeden yazdığınızda tezinizi bitirip geri döndüğünüzde karşınızda kocaman bir karmaşa görürsünüz. Eğer siz baştan e, izinizi sistematik olarak oluşturursanız yazarsanız yani yemek örneğine dönersek sen bir yemek yaptın onun yeri belli senin sofranda getirdin onu tenceresiyle tam da o belli olan koydun. sırası sunumu her şey belli böyle yaparsanız hiçbir şekilde karışıklığa uğramazsınız diğer taraftan mutfak dolaplarının düzeninden bahsettik ya siz tezinizi yazarken de benim bu şimdi göstereceğim şeyleri kullandığınızda, uyguladığınızda çok kolay bir şekilde bazı bu edineceksiniz. Mesela size ben neyi kastettiğimi şimdi şuradan bir göstermek istiyorum. Mesela benim kendi tezim yani kimsenin telif hakkına girmemek adına kendi tezim üzerinden size neyi kastettiğimi bir göstereyim sonra uygulamaya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu tezin son şekli. Şuradaki işte logodur. Bu başlıkların düzeyi. Bunlar en son yaptığımız işler oluyor. Tek. Buranın hiçbir önemi yok. Ama ben, tezimin işte ana bölümleri var. Şurası var. Mesela içindekileri var. Ben bunları zamanında işte başlıkları oluşturmuştum ve alt başlıklarını dolduruyordum. Ben tezi yazarken diyelim ki falanca sayfadayım. Şu sayfadayım. Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Kafam o kadar karışıyor ki. Ekran yani, yansımıyor bu, hocam. Ekran yansımıyor mu? Keşke gelseniz size. Ekranınız var ama hocam yaptığınızlar şu an göremiyoruz içindekiler bun ve Ekran herhangi bir. Ekran sabit kaldı, öyle anlatayım. Ekran sabit şu anda herhangi bir hareketiniz gözükmüyor. Tamam bunu söylediğiniz yolda hemen ben şimdi size göstereyim şimdi galiba göreceksiniz şu an görüyor musunuz? Evet görüyor. Maalesef evet. geldi. Tamam dediğim gibi zoom kullanmaya alışık değilim Teams'te. Paylaştığınız ekranı kırmızı çerçeve içerisine alıyor. Neyi paylaştığınızı görüyorsunuz. Siz beni böyle uyarın tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben burada bir şey yazıyorum. Diyorum ki ya ben bu konudan başka nerede bahsediyordum acaba? Arkadaşlar şu an göstereceğim şey sizin işinizi çok kolaylaştıracak bir şey. Şurada görünüm var. Görünümde gezinti bölmesine tıkladığımda benim bütün tezimin içeriğini ben burada görüyorum. Soldaki akan yeri görüyorsunuz değil mi? Ben buraya tıkladığımda istediğim başlığın içine girebiliyorum. Bu o kadar büyük bir öneme sahip ki herhangi bir başlık içinde siz geçiş yapmak istediğinizde o başlığın düzeyini belirlemek istediğinizde siz hep burayı kullanırsınız. Bunu öğrendikten sonra işiniz o kadar kolay olacak içindekileri de hızlı bir şekilde oluşturacaksınız. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Yeni bir belge açtım. Şu an siz bunu e, bakayım yeni bir belgeyi görebiliyor musunuz? Nefşehir diyelim. Hocam her belgede yeniden paylaşım vermeniz gerekir. Tamam galiba mantığını anladım. Şu an e, Kardeşim Beyazık denen sayfayı görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu sizin için Hasan Kem Yılmaz Hoca'nın, ben tasavvufçuyum e, işte Menkabiller'in anlattığı bir internet sitesi var. Telif hakkına düşmemek adına buradan size ben bir metin kopyaladım. Ben istiyorum ki bu metnin Birinci başlığını belirleyeyim. İşte ikinci başlığını belirleyeyim. 3. başlığını belirleyeyim. Burası bakın iki yana yaslı değil. Görüyor musunuz? Sağ ve sol birbirinden farklı. Yazı puntosuna bakalım şuradan. Yazı puntosu 11 ve kalibri de yazılmış. Böyle olmaması gerekiyor. Benim tez e, işte sosyal bilimlere bağlayayım ben. Sen işte hangi üniversitedeysen onun sosyal bilimlerine bağlasın. Oranın tez yazım kılavuzuna göre bunu düzenlemen gerekiyor. Peki, ne yapacaksınız? Fikri olan var mı? Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Siz şimdi tezinizi yazmaya başlarken Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nin, Ankara Üniversitesi'ndesin. Üniversitenizin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün tez yazım kılavuzunu indireceksiniz. İlk yapacağınız şey. Tez yazım kılavuzunda size diyecek ki işte tezlerinizi yazarken sayfanızın iki sağından ve solundan iki buçuk santim işte solundan, yukarısından dört santimetre boşluk bırakın. Birinci başlıklarınızın düzeyi işte kalınlığı bold olsun, kalın olsun, 14 puntoyla yazılsın ya da 16 puntoyla yazılsın gibi size bazı kurallar söyleyecek. Bu kuralları siz tezinizde uygulayacaksınız. Yapmanız gereken sadece bu. Ve ana metniniz Times New Roman yazı tipiyle yazılacak. Gibi sizden bazı beklentileri oluyor. Her enstitünün kendi kuralları oluyor. Şimdi siz o kuralları tezinizde nasıl uygulayacaksınız? İlk yazarken bunu nasıl yapacaksınız? Bilan var mı? Nasıl yapılacağını dair fikri olan var mı? Arkadaşlar, şu yukarıda, şunu, şu çubuğun gitmesi gerekiyor bir dakika. Şu yukarıda normal aralık yok, başlık bir başlık. Bunları görebiliyor musunuz? Görünüyor değil mi? Evet. Normal dediğimiz şey bizim metin, tezimizdeki paragraflarımızın ayarı. Yani şurada şey ile yazan yerin şu kısmının ayarı. Bunu biz otomatik tek tuşla ayarladıktan sonra metnimizin tamamı içerisindeki paragraf düzeylerimizin şekillerini biz belirlemiş olacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Ben buraya geliyorum normale. Sağ tıklıyorum ve değiştir diyorum. Bakın önüme bir sürü seçenek geldi. Arkadaşlar bunu bir karıştıralım. Bu adı normal. İstersen sen bunun adını başka bir şey yap. İşte senin e, sen çok telifte bulunan bir insansın. Çok şey yazıyorsun. Bazen işte bir metni yazarken diğer metni de yazmak zorundasın. Diyelim ki bunu sen tez için kullanıyorsun, adı tez oluyor ya da işte makale için kullanacaksın. Ben diyeyim ki mesela oku okut stili yazayım buna, oku okut stili. Ben bunun adını böyle belirlemek istedim. Stil türü paragraf, stil kaynağı, stil yok. Sonraki paragrafın stili, o da yine normal olabilir ya da oku okut stili olabilir, normal. Buna da normal diyebilirsiniz. Yani ben bir paragrafı yazdım. Enter tuşuna basıp aşağıya geçtiğimde o tekrar aynı stilde devam etsin anlamına geliyor. İstiyorum ki ben bunun yazı tipi Times New Roman olsun ki bunu isterler genellikle. 12 punto olsun. Bakın yazı stilini şu an ben ayarlıyorum. Bunu bana enstitüm söylüyor. Yazı stilini ayarladım eyvallah tamam ama e, ba, sadece bu yetiyor mu bu yetmiyor. Başka neler gerekiyor paragraf ayarlarına gelmem gerekiyor. Bakın şurada paragraf ayarı var. Paragraf ayarına geliyorum. Hizalama iki yana yaslı olsun diyorum. Çünkü metnin iki yana yaslanması gerekiyor. İlk satırım 1.25 olsun diyorum. Aralık önce 0 yani bir önceki başlık ya da paragrafla arasında sadece 0 nokta olsun. Sonrasında da 8 nokta olsun. Ama bu az geliyor bana. Şunu biraz artırayım diyorum. En üstünde bana bunu söylüyor. Satır aralığı da 1,5 satır olsun diyorum. Ve tamam diyorum. Buna da tamam diyorum. Şimdi bakın. Bu artık benim ayarladığım şekilde kaldı. Ve diğerleri de bu şekilde oluştu. Ben şu an yazacağım metnin... Paragraf ayarını belirlemiş oldum. Bakın tek tek hepsini iki yana yasla demedim ama biraz önce metnimizde burası iki yana yaslı değildi farkındaysanız. Şu an hepsi iki yana yaslı oldu. Birini değiştirerek otomatik olarak her şeyi değiştirmiş oldum. Ne yaptım? Geriye alıyorum yaptığım işlemi. Metin buydu bakın iki yana yaslı değildi. Ama şimdi metin iki yana yaslı hale geldi değiştirdiğimde. Şu paragraf başını 1.25 yapmadı. Neden yapmadı? Bir bakayım hemen. Değiştir dedim tekrar. Paragrafa geldim. İlk satır 1.25 dedim ama yapmadı. Tekrar tamam diyelim. Tekrar tamam diyelim. Yapmaması için bir sebep yok. Muhtemelen daha öncekiyle bir bağlantısı var. Önemli bir problem değil. Bunu çözebiliriz. Şimdi sizden şunu istiyorum. Bilgisayar başındaysanız eğer size ben bu metni göndereceğim ve hepiniz normal Word açacaksınız. Bunu geriye alayım ben. Ve normal ayarını hepinizin değiştirmenizi istiyorum. Bunu yapabilir misiniz? Yaparız hocam. Evet yaparız hocam. Tamam, şimdi o halde gönderiyorum ben. Ee, pause, share diyelim. Arkadaşlar biraz yavaş gidiyor çünkü dediğim gibi zoom'da acemiyim. Hocam usra bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Bu sosyal bilimlerde genellikle bu bizim cümlet üniversitesinin Abdullah Demir hoca vardı ya. Evet, onun hazırladığı hayır. tez yazım kurallarına göre mi yazılıyor Hiç tez? Tünatlı. Şöyle, e, her üniversitenin belirlediği bazı kurallar var. E, sana en sütünü onu e, tez yazım kılavuzunun başında veya duyurularında yazar. Der ki işte tezlerinizi mesela Chicago'ya göre yazın, APA'ya göre yazın ya da İSNAD'a göre yazın. Yönetim kurulları toplanmıştır. İSNAD'ı mesela Cumhuriyet Üniversitesi'nde öyle. İSNAD'ı e, atıf gösterme stili olarak kabul ettiler. Alternatif olarak kabul ettikleri için İSNAD'ı da kullanabilirsiniz. Ama zorunlu değil. Yani öyle bir zorunluluk bizim üniversitenin azından tanımıyor. Mesela ben size bir ya bu şehir şuradan hemen gelelim. Tez yazım kılavuzunu ben size bir göstereyim. Siz bu arada gönderdiğim metni açıp lütfen e, normal ayarını yapmaya çalışın. Hocam metni nereden gönderdiniz? Ben hala WhatsApp'la eklenmedim ama. Öyle mi? WhatsApp'a gönderdim. Ee, arkadaşlarından birileri sana gönderebilir mi acaba onu? Whatsapp grubuna ben ekleyemedim şu an seni ama Hümeyra eğer oradaysa Hümeyra da ekleyebilir. Hocam ben de yokum Whatsapp grubunda ama. Tamam Hümeyra eğer bizi duyuyorsan sen ekle. Bir taraftan da beni dinleyin. Bakın burada mesela Cumhuriyet Üniversitesi'nin tez yazım kılavuzu var. Görebiliyorsunuz değil mi? Tez yazım kılavuzlarında basın. Hayır, hocam sayesim hocam, olmadı paylaşım olmadı. Tamam, tekrar deniyorum. Tez yazım kılavuzu diyorum. şehir diyorum. var mı Yok hocam, var. Var. hocam geldi. Geldi tamam. hocam. Mesela tez yazım kılavuzunda basım kurallarını söylemiş. Amaç kapsam bunlar bizim için kağıt özellikleri falan bunları zaten matbaa hallediyor. Sayfa düzeni bakın biz buradan itibaren bizimle ilgili. Kenar boşlukları ne diyor? Üst ve soldan 4, alt ve sağdan 2,5 cm boşluk olacak. Sayfa numaraları parantez, çizgi gibi işaretler kullanılmadan kağıdın üst kenarından 1,5 cm aşağıya yazı çerçevesinin sağ üst köşesine yazılmalıdır. Ee, sayfa numaraları sadece altta yazılacak diye bir kural yok. Bizim enstitü mesela bunu yukarıya tanımlamış. Ama ben altta verdim işte problem çıkarmadılar bilmiyorum. Belki bu da seçimliktir. Yazı tipi ve boyutu tezmetinin de Times New Roman 12 nokta ya da Ariel 10 .00". E, dipnotlarda, bloklanmış alıntılarda, çizim ve tablolarda Times New Roman 10, Arial 8 boyutlarında yazı karakteri kullanılmalı. Bakın, biraz önce yaptığımız o e, normal ayarından bahsediyor şu an. Tezin ana metninden bahsediyor. 12 nokta olsun diyor. Eğer Times New Roman kullanacaksan, yok Arial kullanacaksan 10 nokta olsun diyor. Şimdi herkes bu normal ayarını bir yapsın bakalım. Sonra bölüm başlıklarına bakalım. Yapıyor musunuz? Hocam biraz önceki gösterdiğiniz yerde kenar boşluklarının ayarlama var mıydı acaba? Kenar boşluklarını sayfa düzeninden ay ayarlıyoruz. Şu an benim e, Oku Okut Beyazıt dediğim e, Word belgesi şu an burada görünüyor mu sizde? <gülüyor> evet hocam. Evet, evet hocam. Görürmüyor, onu, görürmüyor. onu sayfa düzeninden ayarlıyoruz. Bak burada sayfa düzeni var, Hı. kenar boşlukları var. rica zaten... etsem yapabilir miyim hocam? Efendim? E, sen bunu da gösterme şansınız var mı acaba hocam yoksa o zaten plan içerisinde var. ileride mi göstereceksiniz? İleride. Aynen. Şu an biz sadece giriş sekmesindeki başlıkları en önemli kısmı bu çünkü bunu bir kere oturtursanız geri kalanı halledersiniz. Bana tamam. güvenin normal siz bir ayarlayın. Şu an siz metninizin paragraf ayarını yapıyorsunuz. En çok kullandığınız şeyi yapıyorsunuz. Metninizin paragrafı. Hepinizden şunu istiyorum. Normale gelip sağ tıklayıp değiştir deyin. Normale gelin, sağ tıklayın. Değiştir deyin. Ben de şu işleri bir kabul edeyim. Ve daha sonra biçime gelin altta. Şu yukarıdan yapmak zorunda değilsiniz. Aşağıdan biçime gelin. Siz şu an benim stil değiştir ekranımı görüyor musunuz? Evet. Heh, buradan biçimden yazı tipi ve paragraflarda ayar yapacağız. Normal'e geldim, sağ tıkladım, değiştir dedim. Aşağıdan biçim'e geldim ve yazı tipine geldim. Yazı tipinde şimdi ne yapıyorum? Yazı tipini buradan Times New Roman'ı seçiyorum. Biraz önce başka bir yolla yapmıştım, şu an farklı bir yolla yapıyorum. Normal'i seçiyorum, 11 punto değil, 12 punto olsun diyorum. Karmaşık kodlar da değil, tezinizin içerisinde Arapça, Farsça, Çince, Japonca gibi şeyler kullanacaksanız onların ayarı. Mesela ben Arapçayı tezimde kullanacağım diyorsanız, yazık, karmaşık kodlarda Arapçada, e, mesela neydi? E, traditional Nesk miydi? Öyle bir, bakın Traditional Nesk ya da Arabik bunlardan birini seçtim. Diyorum ki benim tezimde yazdığım Arapça metinler traditional Arabic fontunda olsun. Normal olacak yazı tipi stili çünkü metin paragraftan bahsediyor. Normal dedik paragraf. Boyutu da küçük olmasın 13 punto olsun diyorum mesela. 13 yok elimle yazabilirim 13'ü. Ve mesela isteyebilirim ki üst, altı çizili olsun mesela hepsinin. Bunu da yapabilirim istersen ama yapmıyorum. Tamam diyorum. Herkes şimdi metninden e, yazı tipini Times New roman yapıp 12 punto yaptı mı? Evet hocam ben evet. yaptım. Güzel. Sonra paragrafa gel o zaman biçimden. Paragrafa gel. Hizalamayı soldan değil iki yana yasla yap. Ana hat düzeyi gövde metni kalsın. Bu paragraf demek. Girinti sol ve sağdan bırakmıyoruz. Paragraflarda böyle bir uygulamamız yok ama ilk satırı 1.25 yapıyoruz. Bazen bazı resütler 1 cm ister. 1.25 güzel. Değiştirmek isterseniz buradan değiştirirsiniz. 1.25 kalabilir. Sonra aralık kısmına gelip öncesinde 6 sonrasında 12 yapalım. Bunu enstitülün sayfası bize söylüyordur. Şu an biz rastgele yapıyoruz. Satır aralığında 1.5 satır yapalım. Herkes bu şekilde yaptı mı? Herkes sesini açıp evet yaptık, hayır yapamadık diyebilir. Evet yaptım evet, hocam. Evet hocam yaptık. Tamam. O zaman tamam diyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Sonra geliyorum ben mesela Bayezid'e Normal dediğimde bakın gördünüz mü? Paragraf başı yaptı. Mesela buna geldim. bundan Bunu bir defa şu an niye ben tek tek bunları seçiyorum? Metnin tamamını seçip normale bastığımda bunu yapar zaten. Ben görün diye yaptım. Metninizin tamamını seçip normale basın ve benim şu an ekranımda görünen görüntü sizde de oluşsun. Herkes yapsın. Yapamayanlar da varsa ben yapamadım desin ve problemi konuşalım. Yaptım hocam benimki olmuş. İnsan, ne hocam benimki bu geçersiz bir ölçü diye uyarı veriyor bana. Acaba kaç santim yaptın? Yanlışlıkla bir santimetresini ya yani milimetresini neyse puntosunu farklı yapmışsındır. Tekrar bakalım şimdi. Normale geldim. Eğer bunları adım adım yaptıysan yanlış olamaz. Değiştire geldim. Alt Şuralarla hiç oynamayın. Ayarlar ilk önce buradan gösterdim ama gerek yok. Biçimden yapalım. Biçime geldim. Yazı tipi dedim. Times New Roman normal 12. Benim enstitüm bunu istiyor çünkü. Karmaşık kodlar yani Arapça font kullanacaksan Japonca varsa bilgisayarını yükleyip Japonca yazman gerekiyorsa. 13. Buna tamam dedim. Tekrar biçime geldim. Paragraf ayarlarına geldim. İki yana yasla. Metnimin iki yana yasla olması için. ilk İç satırım 125 Öncesi 6, sonrası 12. 1,5 satır ve tamam dedim. Yapamadım diyen e, öğrenci şu an yapabildi mi? Yapabildim mi şu an? Yaptık hocam. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Normal ayarını yaptık. Şimdi biz enstitünün sayfasına tekrar geleceğiz. Galiba tekrar. E, şu an enstitünün sayfası açıldı mı sizde yoksa yeniden Yok, hayır başlayayım. hocam. Tamam bunu da tekrar paylaşıyorum şimdi. Şimdi görünüyor mu? Evet, evet hocam. Şimdi enstit sayfasına geldim. Enstit bana diyor ki bölüm başlıklarının ben düzeyini belirlemeliyim diyor. Ne istiyormuş? Diyor ki bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar diyor. Bölüm başlıkları dediği şey arkadaşlar tezimizdeki birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm dediğimiz bölümler, ana bölümler. Bunların bütün sözcükleri büyük harfle koyu olmalı. Times New Roman 14 puntu ile yazılmalı. Şimdi Times New Roman'ı paragraf ayarında kullandığımız için tekrar arayar kullanmamız doğru değil. Stil birliği olması gerekiyor. Gene Times New Roman kullanacağım. 14 punto olacak. Bunu ayarla diyor bana. Birinci düzey başlıkların 14 punto olacak ve yeni bir sayfadan başlayacak diyor. Yeni bir sayfadan başlaması ikinci bir işlemin konusu. Ama ben bunun düzeyini koyu, büyük harf ve 14 punto yapmalıyım. Şimdi tekrar metnime geliyorum. Sizde de var olan metni açalım. Tekrar galiba e, paylaş diyeceğim ben buna. Şimdi gö görüyoruz değil mi metni? Evet hocam. Bakın şurada başlık bir diyor ya. Herkes kendi metninden bu başlık bire sağ tıkla. Ya da önce beni izleyin. Değiştir diyorum. Bakın şu an nedir? Mavi. Başlık birler şu an mavi. Yani ben Şemai eline gelip başlık birilerinde bakın mavi yaptı. Şurada görüyorsunuz kalibri fontunu ve 16 punto. Hayır yani bunu istemiyor. Ne yapıyorum başlık bire geliyorum değiştir diyorum. Aa bakın neler varmış neler. Hayır burasının mavi olmaması gerekiyor. Şimdi biçime geldim yazı tipi dedim. Yazı tipi Times New Roman olacak. T'ye bastığımda geldi. Kalın deden sütü kalını seçtim. 16 punto dedi 1167 galiba 16'yı seçtim. Arapça bir başlık kullanacaksanız her, buranın da ayarını yapın. Arapça 14 başlık. değil miydi hocam? 14, müydü? 14 olsun. 14'ü seçtim. Yazı tipi rengi mavi. Hayır. Tezinizde asla böyle renkli şeylere müsaade yok. Otomatik diyorum. Otomatik dediğimizde zaten bu e, siyaha alır. Alt çizgisi falan filan olmayacak. Bu şekilde ayar. Tamam diyorum. Bu güzel. Tamam. Ama ben bunun bir de öncesinden ve sonrasından biraz uzak olmasını istiyorum. Ve ilk satırının bunun da paragraf gibi 1.25 olmasını istiyorum. Yoksa diğer türlü ne olur biliyor musunuz? Başlığı yazarsınız başlık biraz solda paragraf biraz sağda kalır. Bunun olmaması için bunu da ilk satırını 1.25 yapıyorum. Aralık dediğimiz şey başlığın öncesi ve sonrasıyla diğerleriyle olan uzaklığı mesafesi. Öncesi 12 nokta olsun. Bana uyar. Sonrası da biraz bu önemli bir başlık olduğu için 18 olsun. Bakın ben tıkladıkça şu aşağıda Görüyorsunuz mesafeyi değiştiriyor. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Bu ayar benim için önemli. Satır aralığı bir buçuk satır olsun. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Bakın başlık birim otomatik olarak değişti. Bunu arkadaşlar sadece bir kere yapıyorsunuz metin üzerine aynı dosya üzerine çalışırken bunu bir kere yapmanız sizin işlerinizi kolaylaştırıyor. Bu ne işe yarıyor? Şimdi başlık 1'i yaptım. Başlık 2'yi de yapınca daha çok anlayacaksınız ama ben dayanamayıp göstereceğim. Şurayı yukarıdan görünüme tıkladığımda ve buradan gezinti bölmesini açtığımda bakın benim birinci düzey başlığım buraya geldi. Bunun yanına bir yazayım. Bu benim birinci başlığım. Şemaili. Bayezid-i de aslında ana başlık. Bunu da ben e, başlık 1 yapayım. Hatta bunu büyük harflerle yapayım. Şöyle şimdilik ortaya kendim manuel olarak alayım. Bakın Bayezdi Bistami'nin bir şemailini oluşturayım. Arkadaşlar aslında burada benim size gönderdiğim metinde üç kişinin hayatı var. Şu an görebiliyor musunuz bu arada metni? Görüyorsunuz değil mi? Evet. Çok. Üç kişinin hayatı var. Ben yanlış bir tasnifte bulundum. Bayezdi Bistami ana başlık olsun. Bunlar ikinci düzey başlık olsun, alt başlık. Olsun. O zaman ne yapacağım? Başlık bire geldim, değiştir dedim ve bunu biçime gelip paragrafa gelip bunu iki yana yasla yapmayayım da ortadan yapayım. Benim birinci başlıklarım ortadan olsun. Şemali birinci başlık yapmıştım, bakın onda otomatik ortaya aldı. Şimdi diyorum ki şemali ikinci başlık olsun. Geliyorum ikinci başlığa, değiştir diyorum. Buradan geliyorum ayarlarına. Yazı tipi diyorum. Times New Roman'ı seçiyorum. Kalını seçiyorum. İkinci düzey başlığın puntosu 13 olsun. Çünkü birinci düzey 14'tü bu 13 olsun. Yazı tipi rengini siyah yapıyorum. Tamam diyorum. Gene biçime geldim. Paragrafa geldim. İlk satır 1.25 tamam olur. Hizalaması iki yana yasla olmasın soldan olsun. Öncesi ve sonrasıyla boşluklar olsun ki bunlara ben karar vermiyorum. Enstitü karar veriyor ve tamam diyorum, tamam diyorum. Şimdi arkadaşlar birinci başlık Şemail'e gelip başlık 2'ye tıkladığımı bakın bunu aşağıya aldım. Bayezli Bistami benim ana başlığım. Şemail'i onun alt başlığı olduğu. İkinci hayatını da bu şekilde yapacağız. Ben buraya 2 deyip hayatını şimdi nasıl yapacağım? Tekrar tekrar uğraşmayacağım. Seçtim ve başlık 2'ye tıkladım. Bakın otomatik kendisi buraya da getirdi. Alta iniyorum. Bayıslı bir Bistami hakkında mesela başka bir başlık. Bu da üçüncü düzey başladım benim mesela. Geliyorum tıklıyorum. Başlık 2 diyorum. Bakın buraya getirdi. Düşünsenize 180-300 sayfalık bir metin oluşturdunuz ve bir başlıktan diğer başlığa geçmek istiyorsunuz. Buradan tıklayarak tek tek geçiyorsunuz. Şekil şemal şu an düzgün. Hiçbir problem yok. Daha sonra bu başlık düzeylerini belirlemek bize çalışmamızda fayda sağladığı gibi ileride de içindekiler tablosunu otomatik oluşturmamızı sağlayacak. Mesela benim arkadaşlarımdan da oluyor. 300 sayfalık bir tez yazmış, başlıklarının tek tek içerisinden çekip içindekiler tablosunu manuel olarak oluşturuyor. Bunun nasıl bir dezavantajı var? Sen diyelim ki işte metnini hocaya teslim edeceksin. Başlık içindekilerini manuel oluşturdun. İlgin bir hayatı başlığı sayfa 80'de. Hoca metnini okudu seni iade etti. Üzerine sen iki sayfalık bir ekleme yaptın hayatından öncesine. Bu sefer hayatı 82'ye kaydı. Bunu tekrar düzelteceksin. Her başlık için tekrar bir ameliye. Bu çok saçma, çok gereksiz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bunların hepsi otomatik. Daha sonra ben mesela tezim bittikten sonra burayı bir, bir sayfa boşluk bırakacağım. Şimdi kafanız karışacak. Şuradan kesmeyle ben bir boşluk bırakacağım. Şimdilik şöyle göstereyim sadece. Şuraya gelip başvurulara, içindekilere geleceğim. İçindekiler tablosunu mesela şuradan oluşturduğumda bakın. Şu ana kadar ben üç başlık hazırladım. Hemen otomatik sayfasını kendisi oluşturdu. Görebiliyor muyuz? Evet. evet. Yapmaya çalıştığımız şey şu an sadece bu. Bugün dersi sadece bu kadar yapalım. Benim size gönderdiğim metinle ilgili size bir görev veriyorum. Şimdi yapacağınız şey ne? Benim size gönderdiğim 10 sayfalık bir metinde sizden istediğim bu metnin içerisindeki başlıkları yani başlık olarak niselenen şeylerin düzeyini ayarlayıp bana metni göndermeniz. İster Whatsapp'tan tamam gönderin ister maille ile gönderin ama sizden ne istiyorum? Birinci düzey başlık tamam Bayezid siz Zünnun olsun gene o da birinci düzey olsun. Yahya Bin Muaz da birinci düzey olsun. Alt başlıkları İkinci düzey başlık olsun. Onların da altındaki başlıkları da üçüncü düzey yapın. Ve bunu siz yapın. Yani şurada mesela ben bir üçüncü düzey başlık ayarlayayım. Mesela müşriklik sıfatını ben ayarlayayım. Bu üçüncü düzey olsun. Geliyorum başlık üçe. Değiştir diyorum. Biçime geliyorum. Yazı tipini seçiyorum. Bunları sadece bir kere yapıyoruz. Her Her açtığınızda yapmayacaksınız. Bir kere ayarını yapacaksınız. Bir daha yapmayacaksınız. Kalın olsun diyorum. 12 punt olsun diyorum. Yazı tipi rengi siyah olsun diyorum. Tamam diyorum. İçime geliyorum paragraf ayarlarına. İki yana yaslama hayır. Soldan olsun diyorum. İlk satır 125 25 olsun. Öncesi ve sonrasıyla biraz boşluğu olsun. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Bakın şimdi buna geldim. Başlık 3 yaptım. Bakın görüyor musunuz? Bayezid'in altına aldı solda. Hatta bu da onun altı başlığı olduğu için numaralandırmış. Ondalık sistemde 3 ile gösterilir. Müşriklik sıfatı diye bir başlık oluşturdum. Siz ne yapacaksınız? Bunların hepsinin tek tek başlıklarını ayarlayacaksınız. Gezinti bölmenizi burada açacaksınız ve metninizi bana kaydedip kendi isminizle birlikte göndereceksiniz. Ben bunları bir dahaki haftaya kadar vaktim olduğu ölçüde belki hepinizinkine bakalım ama kontrol edeceğim. Haftaya derse bunları getireceğiz. Hangi sorunları yaşamışsınız bunları konuşacağız. Kabul mü? Kabul, Kabul. Tamam. Şimdi bana bu dersi çok uzatmak istemiyorum. Bunu Oturtmanız sizin için muhteşem bir şey. Bunu oturtun. Zamanla sayfa numarası, tabloların ayarı, işte görsellerin kullanımı o tür konulara gelir. Siz bir bunu oturtun önce arkadaşlar. Gönderdiğim metinden bakın. Sorumuz var mıdır? Hocam içindekiler bölümünü kaçırdım da ben orasını anlamadım. Tekrar edebilir misiniz? Yani bu İçindeki, başkaları oluşturduktan sonra otomatikmen nasıl yapıyor? İçindekileri e, göstereyim ama bunu zaten e, müstekil bir ders olarak göstereceğim. Normalde bakın şu an ben Enter tuşuyla aşağı indim. Hayır bunu yapmamam gerekiyor. İçin, biz bir boş sayfa oluştururken şuradan sayfa düzeninden kesmeye gelip bir sayfa oluşturacağız. Ben şu an bir sayfa oluşturdum. Ve ben buraya içindekileri düzenlemek istiyorum. Bunu şu an sadece sorduğunuz için söylüyorum. Yoksa şu an bu düzeyde değiliz. Ama siz sordunuz diye bir söyleyeyim. Başvurular, içindekiler, içindekiler tablosu. Ben burayı pek kullanmam. Ben özel içindekiler tablosunu kullanırım. Kendim oluşturmayı tercih ederim. Düzeyler 3 olsun. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Tamam dediğimde bakın bana içindekileri olduğu gibi getirdi. Bunun o kadar, ha siz görüyor musunuz bu arada? Sayfayı? Evet hocam gözüküyor. Bunun bana nasıl bir faydası var biliyor musunuz? Şurada siz içindekileri bu şekilde görebildiğiniz gibi diğer taraftan mesela ben burada bir sayfaya kontrolle birlikte tıkladığımda beni o sayfaya götürür. Böyle de bir kolaylığı vardır bunun. Yani o kadar e, Word'ün sizin tez yazımınızı kolaylaştıracak o kadar özelliği var ki yani gene mutfak örneğini vereceğim. Sen devasa boyutta bir kek yapıyorsun ama elinle çırpıp duruyorsun. Arkadaşım mikser icadı oldu. Yani buna elinle yapmana hiç gerek yok. O yüzden bunu şu an sizin bilmeniz gereken bu hafta yegane şey şu üstü kullanmak. Mesela haftaya biz neyi öğreneceğiz? Bu üstten başlık düzeylerini istediğimiz kadar ilerleteceğiz. Bir de mesela siz de, e, tezinizde bir metin alıntı. Alıntı kuralları var. Diyelim ki alıntı ana metinden daha küçük puntoyla yazılır. İşte ne bileyim efendim sağdan soldan 5 e, santim ya da 5 milimetre girintilidir tarzında kuralları var. üstü bunu size belirtiyor. O kurallara uygun yapmak zorundasınız. Buradan gelirsiniz, mesela alıntı. Alıntı ayarını, mesela ben şuradan bir metni alıntı olarak, şurayı ben alıntı yapmak istiyorum. Geliyorum buraya, bu alıntı olsun diyorum, Hop, alıntıyı tıklıyorum. Alıntıyı böyle yaptı. Ama benim enstitüm diyor ki alıntıda giriş e, şuradaki e, satır başı olmaz diyor. Ve benim metnimde o kadar çok alıntı var ki 25 tane metin var. Ben tutup bunu gelip buraya backspace ile tek tek yap, yapmak o kadar saçma olur ki ben ne yapacağım? Geleceğim alıntıya, sağ tıklayacağım, değiştir diyeceğim, biçime geleceğim, paragraf diyeceğim. Bakın ilk satır 1.25'miş. Bunu yok dediğimde benim alıntım artık ne oldu? İlk satırı 1.25'lik bir girintiyle başlatmamış oldu. Evet. Hmm. Böyle basit basit uygulamalar var. Biz sadece bu hafta ne yaptık? Bir paragrafın ayarı nasıl olur? Mesela ben bunu tekrar şimdi Paragraf ayarına dönüştüreyim. Bir paragraf, e, enstitü yazım kurallarının nasıl uygulanır paragraf ayarında? Başlık düzeyleri nasıl belirlenir? Sadece size bunu gösterdim bu hafta. Ve atayım sizin... hocam? Ben yaptım. Bakalım hemen? Büşra'cığım gönder. Şöyle kaydedeyim hemen atayım o zaman. WhatsApp'ta biz gönderemiyormuşuz ama size mi göndereyim o zaman hocam gruba? Bana da gönderebilirsin fark etmez. Şöyle. Şöyle. Hocam biz dersin kaydına tekrardan ulaşabilecek miyiz acaba? Ben kaydetmedim muhtemelen akşam onu Diyeceklerdir. Teşekkür ederim. Şu an benim ekranımı görebiliyor musunuz? Sadece şey görünüyor, dosya görünüyor. Diğerleri görünmüyor. <gülüyor> Sevindim tamam o kadar her şey de görünmesin. <gülüyor> tamam şimdi o zaman ee, bir, bir oku okudu bulalım. Evet burada. Peki. Bakalım, bu da. Bakalım bir şu an nasıl yapmış? Şimdi tekrar galiba yeniden şehir diyeceğiz değil mi? Hmm, acaba hangisi bunlardan? Şu. Bakalım Büşra nasıl yapmış? Şimdi neden Büşra bunların girintisi sağda solda çok? o ayarlayamadım. 2 ee, paranda... yazdım. 2 santim yazdım. Yine de çok oldu. Yani 4 gibi oldu. Şöyle zaten bir wordünde senin ayar varmış, sen bir de üzerine daha fazlasını oluşturmuşsun anlaşılan. He. Senin metninden bir bakalım. Siz hiç şu an lütfen sayfa kenar boşluklarına lütfen girmeyin şimdilik. Olur mu? Tamam. Şu an normal görünüyor ama bir saniye bütün metni seçmedin muhtemelen. Kenar boşluklarını bir normal değilim biz. Allah Allah seninki şuradan bir bakalım. E, sen sana gönderdiğim metin metni direkt mi açtın? Kopyala yapıştır şekilde mi yaptın? İndirdiğim gibi açtım hocam. İndirdiğim gibi açtın. Tekrar dinleyelim. Yani normalde ince de olmuyor. 25 buçuk iki buçuk ince de olmuyor. Şu an neden böyle bir sorun oldu? Ben anlayamadım açıkçası. Yani olmaması gerekiyor. Şu başlık düzeylerinle alakalı gibi görünüyor. Bir bakalım. Şimdi hayatı ve şuraların böyle olmaması gerekiyor. Normal ayarına bakalım. Büşra hı hı. Hiç gel normal yapmışsın. Değiştir diyelim. Hı hı. Bakalım sen ne yapmışsın burada. Paragrafına gelelim. Şimdi ilk satır. Ha bak şuradan girinti vermişsin. Büşra'cığım gördün mü? Nerede hocam? Ee, açıldı mı sizde? Şu an paragraf ayarını görebiliyor musun? Evet biraz küçük ama görüyorum. Hı <gülüyor> hı. Bir dakika. Şu an e, sen şurada girinti yapmışsın. Buralar sıfır sıfır olacaktı. Sen ekstra girinti... He, evet. Oraları, evet. O yüzden bak onu e, otomatik Sıfır mı yapıyoruz orayı hocam? Buralar sıfır olacak. Tamam. Tek tek yazmayayım. Şuradan sıfır diyeyim. Buradaki ilk satırın e, 1.25 olması gerekiyor. Tamam mı? Aralığın Önce yazan yer mi? ilk satır dediğiniz hocam. Özel yazan yer. Ha, özel yazsam. Özelde ilk tamam. satır tamam. var. O 1.25 olacak ya da 1. en yani sütun ne istiyorsa. 1.5 istiyor herhalde. 1.5. Bir, bir, bir buçuk yapalım bakalım ne olacak. 1.5 olacak. E, aralıkta aralık dediğimiz şey çok özür dilerim. Efendim. kapıya bırakabilir misiniz değiliz. 1001 e, ya da herhangi bir kapıya basabilirsiniz. Teşekkürler. E 9. kat dersliğe lütfen. Tamam kusura bakmayın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi ilk satır bir buçuk. Aralık diyor ya Büşra'cığım. Önce hı hı, ve sonu evet. diyor. Bak burası bizim için önemli. Paragraflarının arasında senin iki tane paragrafın var. Onların arasında bir boşluk isteyip istemediğini soruyor. Şık durması adına bunu altı yapmak güzel olabiliyor. Altı altı kalabilir burası. Yani sen bir metin yazdın ve sıkışık sıkışık olmasın. Metnin hı hı. bir paragrafla öncesindeki ve sonrasındaki paragraf arasındaki... Boşluktan bahsediyor. Burada alt altı gayet uygun. Tamam diyelim, bakalım şimdi senin metin ne hale dönüşecek? Bak gördün mü? Hmm. Çok güzel. Sorun yaşadım ve bu sorunun nasıl çözüleceğini buldum. Bakın sayfa düzeninden kenar hmm. boşlukların iki buçuk iki buçuk olduğu halde olmamıştı. Neden? Çünkü sen buradaki normal ayarında girinti vermişsin. Evet. Tamam mı? Tamam hocam. Başka bir problemin var mı? Bakalım şöyle bir. Bu mesela bu başlıkları sen bir de ondalık numarayla yap. Yani mesela bu <gülüyor> Bayezli Bistamii tamamen büyük olsun. Shift F3 arkadaşlar e, puntoları değiştirir. Evet, yani mesela evet. Shift F3'e bastığımda bakın böyle küçülttü. İlk harfini büyüttü. Hepsini büyüttü. Kısa yolla bunu tek tek büyük küçük yapmazsınız. Silip tekrar yazmazsınız. Shift ve F3 tuşu bu işe yarar. Şurayı bir kapatalım. Bu ana başlığın güzel, tamam. Buna 1 desem, e, Zünnü Mısri'ye 2'de Yahya Abim Muaz'a 3'de metnin geri kalanında. Bunu birinci düzeyin altı olduğu için 1 yaptım, boşluk bıraktım. 1-1 olsun. Elimizle mi yazıyoruz hocam bu birbirleri Buradan da yapabilirsiniz. Ama ben elimle yazmayı tercih ediyorum çünkü otomatik her zaman e, çok doğru bir şekilde düzeltmiyor. Senin kafandakini hmm. algılayamadığı için her Aynen. zaman çok doğru bir şekilde yapmıyor. Tekrar girinti vermek zorunda kalıyorsun. Ben hala bunu manuel yapmayı tercih ediyorum. Bir iki mesela hayatı. Hı -hı. Bak görüyorsun burada hepsi görünüyor. Bunu tekrar sen büyüt, büyüt gönder bana. Zünnül Mısri'yi bunların da alt düzey başlıklarını belirle. Tamam mı? Tamam, Hı -hı. tamam hocam. Hocam bu görünümde ekleniyordu ya başlıklar. Onu gösterebilir misiniz? Ben denedim ama gözükmedi. Görünümde, görünümde başlıklar, yan taraftaki açılımını soruyorsun. Görünümde evet. gezin görmesine bastığında yanda açılıyor. Bak kapattım şimdi görünüm, gezin görmesini açtım. Tamam hocam, şeyden E ee, Bir de şöyle bir şey var, konuşan Sümeyra. Sümeyra başlık. bak burada seçenekler var. Başlıklar var, sayfalar var, sonuçlar var bir şey aradığında. Yani sen mesela en son sonuçlara tıklamışsan benim başlıklarım niye görülmüyor diye endişelenme başlıklarımın adına gelir. Bu, bu gezinti bölmesini arıyordum hocam. Tamam. Word'in eski sürümlerinde bu gezinti bölmesi adıyla yer almaz. Belge bağlantıları olarak yer alır. Eski sürüm kullanan varsa. Ha, o belki. zaman bugün ha, başka sorunuz var mı? Hocam e, bu kaydedilen dersleri nereden oluşturacağız acaba? Bu tekrar aynı kodu kullanarak Buradan Yok, mı gireceğiz? Oku Okut Derneği'nin ana sayfasına girip kurslara girdiğinde oradan muhtemelen bu dersin yanında link veriyordur. İncelersen Peki size Tamam mı? Teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim. Başka sorumuz var mı? Ee, hocam kayıtları e, paylaşacak mısınız? Paylaşılacak mı? Bize nasıl ulaşacak? Söyle Senacığım, ee, Oku Okut Derneği'nin sayfasında bunlar yayınlanacak. Yani muhtemelen ben bu dersi yaptıktan sonra dernekteki yetkili kişi e, şu an nasıl süreç işliyor bilmiyorum. Bu dersi Oku Okut TV'ye yükleyecek. Yani şöyle yapalım o zaman Google'dan ben bir açayım. Birkaç gün sonra yüklüyorlar hocam diğer derslere de katılıyor. O zaten ya. haftada bir yapacağımız için bu dersi hı hı. o sürede yapmış olursunuz. Google aç, açalım şu an sizde de. Oku Oku Derneği diyorum. Bakın buraya geliyorum. Sayfayı görebiliyorsunuz değil mi? Evet hocam. Burada kurslar ve etkinliklere tıklıyorum. Yedişim için WhatsApp grubu mu oluşturuldu? Dersin başına kaçırdım da. E, oluşturulmuş. Evet. E, sen e, buraya kayıt yaptırırken... Yazdığın mail adresine cep telefon, cep telefon numaranı yazarsan Hümeyra Hanım sana Hümeyra Hoca e, seni WhatsApp grubuna ekleyecektir. tamam mı? Buradan tamam. tıkladığınızda muhtemelen e, OkuOkut TV'den verecektir. Şu an yok çünkü daha ders yeni yapıyoruz. OkuOkut TV YouTube'a bir uzantı verecek. Ve sonra siz oradan dersinizi izleyebileceksiniz tekrar arkadaşlar. Peki Şimdi ben hemen özetliyorum. Ederim. Bugün ne yaptığımızı? Bugün akademik bir metin inşa ederken nasıl başlamamız gerektiğini konuştuk. Biz metinleri paragraflardan oluştururuz. Öncelikle paragraf ayarlarını sıkı bir şekilde bileceğiz. Enstitümüz hangi enstitüye bağlıysak veya bir dergiye makale göndereceksiniz. O dergi hangi yazım kurallarını, hangi paragraf stilini istiyorsa. Ona göre paragraf yarım ben bir defa mahsus ayarlıyorum. Başlıklarımın düzeyini belirliyorum ve sonra yazmaya başlıyorum. Şekil sahası, e, şartları yerine getirdikten sonra yazmaya başlayacağız. O yüzden sadece bugün normal ayarını gördük. Başlık bir başlık iki başlık üç düzeyinin nasıl ayarlanacağını gördük. Size gönderdiğim metinleri ben tekrar siz yeni arkadaşlar grube eklendikten sonra aynı metinleri tekrar WhatsApp'tan size göndereyim. Yeni arkadaşlar da o metini benim gösterdiğim şekilde düzenleyip bana iade etsinler. Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Evet hocam. Hı. Tamam hocam. Bu hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu 1 2 1 3 diye alt alta diziyoruz ya başlıkları. Evet. 1.2 tekrar nokta mı koyuyoruz yoksa boşluk mu koyuyoruz? Ondalık sistem şöyle bak mesela bu bir soru ve bu soruyu biz nasıl Google'a sorup bunun cevabını alabiliriz? Tez yazımında ondalık sistemin kullanılması dediğinde sana zaten bir yönlendirme de bulunur. Ama sen Hı. bana sorun da cevabı söyleyip bir nokta, bir nokta, bir nokta sonrasında boşluk. O iki bir evet, arası. Tamam. Tamam Anladım hocam. Hı -hı. Tamam. Ondalık sistem değil mi bunun adı? Bunun ismi ondalık sistem. Bir şeyin doğru ifadeyle e, yapay zeka uygulamalarına sorduğunuzda doğru cevabı bulursunuz. Yeter ki doğru ifadeyi bilin. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam, teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Yarım saat planladık bir saat oldu. Hiç problem değil. Siz yeter ki bu konuyu çok iyi öğrenin. Bana yetecek arkadaşlar. O zaman haftaya görüşene kadar siz bunları güzel bir şekilde yapıp bana Whatsapp'tan atın. Tamam mı?